Öyle bir ilk yaz ol ki Korkut yaprakları Öyle bir son yaz ol ki Tut yaprakları Sararıp dökülürken güz rüzgarlarında Ardında savrulsunlar Unut yaprakları ''Sevinçlerinde onlar vardı, hüzünlerinde onlar. Seninle yeşerdiler, seninle soldular. Olsunlar senden sonra da umut yaprakları.''